Arkadaşlar merhaba mükemmel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar Yanımda fakir var görmüş olduğunuz gibi Bugün arkadaşlar bu arkamda görmüş olduğunuz evlere tuzak koyacağız arkadaşlar Ve siren kafa evlerimize giriş yapmaya çalışacak Bakalım siren kafa evlerimize giriş yapabilecek mi? Fakirin evi sağ taraftaki topraktan ev bir evim ise sol taraftaki elmastan ev Bakın arkadaşlar sandıklarda da bir sürü tuzak var Mesela ayı kapanları var Sonra lavlar var Böyle değişik tuzaklar var arkadaşlar Sonra elektrikli teller var görmüş olduğunuz gibi Bu tuzakları kullanarak evimizi koruma altına almaya çalışacağız Fakirin sandığında da aynıları var Hemen fakirin sandığını da göstereyim Bakın arkadaşlar fakirin sandığında da aynı tuzaklardan var Fakir de kendi evini koruma altına almaya çalışacak Daha sonra siren kafayı serbest bırakacağız Ve evlerimize girecek siren kafa sırayla Bakalım en güvenli ev kiminki olacak Fakirinki mi yoksa benimki mi Bunu hep beraber göreceğiz Siren kafa fakirin evine mi girmeyi Başaracak yoksa benim evime mi girmeyi Başaracak beraber göreceğiz arkadaşlar Bunu ama videoya Devam etmeden önce lütfen arkadaşlar Şu anda kanalımıza abone olup videoya da like atmayı Unutmayın bu tarz videoların devamı için bu dediklerimi yaparsanız Daha sık gelir arkadaşlar abone olun Like atın pek bir şey istemiyorum arkadaşlar Bu arada abone olmayan Arkadaşlarımız çok fazla var videoyu izliyor Ama abone olmuyor abone olmak Tamamen ücretsiz arkadaşlar abone ol Butonuna tıklarsanız abone olabilirsiniz Haydi bakalım şimdi devam edelim Fakir kardeşim haydi bakalım sen evine tuzakları yerleştir ben de kendi evime tuzakları yerleştiriyorum Ayı kapanlarını alalım arkadaşlar sonra lavları alalım şöyle şöyle koyalım ayı kapanlarının hepsini alalım Şöyle küreğimizi ve kazmamızı da alalım Tamam fakir ben hazırım Tamam abi ben de hemen başlıyorum Haydi bakalım az bir dakikamız var 5 dakika içinde evine tuzakları yerleştir Daha sonra siren kafayı serbest bırakacağız siren kafada evlerimize girecek Tamam tamam merak etme Tamamdır arkadaşlar ben hemen evime tuzağa yerleştireyim şöyle giriş kısmına lavlarla başlayacağım arkadaşlar kapımı da örteyim de fakir tuzakları nereye yerleştirdiğimi görmüşsün evet giriş kısmına şuralara lavları koyacağım arkadaşlar daha sonra ayı kapanlarını da koyacağım hepsini koyacağım sırayla ya baya güzel olacak. Bakalım siren kafa evime girmeyi başaracak mı Evime girse bile arkadaşlar Evimde kesin bu tuzaklar sayesinde ölür ya Ben inanıyorum Evet şunu da koyduk Şimdi şuradaki lavı da alalım Buraya da bunu koyalım tamamdır Lavı koyduk şimdi sıra şu çitlerde Aynen öyle Şu çitlerle etrafı kapatalım Şöyle koy koy koy koy Şuraya da koy şuraya da koy Çok güzel bakın arkadaşlar şimdi buraları boş kaldı ya Buralarını da ayı kapanıyla kapatacağım Ayı kapanlarını da tam olarak Şuraya ve şuraya Bir tane evet arkadaşlar Buraya da ayı kapanı koyduk şimdi Buraya ne yapsak onu düşünüyorum. Buraya da arkadaşlar ben elektrikli telleri koyacağım. Aynen öyle. Burayı tamamen elektrikli tellerle kapatacağım. Hatta göstereyim mi arkadaşlar size elektrikli telleri? Bakın şimdi. Olamaz olamaz. Bayağı güçlü gördünüz mü arkadaşlar? Çok güçlü ya. Siren kafa asla geçemez buradan. Her neyse şimdi ne yapsam acaba? Siren kafayı tuzağa düşürmek için bir şeyler yapmam lazım. Buldum. Evet arkadaşlar. Şunlarla sanki bir yol yapıyormuş gibi yapacağım. Evet sanki burası bir yolmuş gibi gözükecek ama aslında burası bir yol olmayacak. Aslında burası siren kafayı tuzağa düşürmek için bir bölge olacak. Tamam bakın şimdi burası yol gibi gözüküyor değil mi? Şuraları da kapatayım da ne olur ne olmaz. Siren kafa şimdi buralardan geçmeye çalışır. Evet şurayı da kapat. Burası kapanmıyor tamam. Zaten siren kafa bu aradan geçmez herhalde ya. Buralara şimdi ayı tuzakları da koyarım. Ya da şöyle buraları da elektrik tellerle kapatayım. Çok güzel. Şurayı da kapattık mı elektrik, elektrikli tellerle. Çok güzel oldu. Tek yol burası. Siren kafa mecburen buradan geçmek zorunda kalacak. Ama buraya da tabii ki ayı tuzakları koyacağız arkadaşlar. Evet bir tane ayı tuzağı var. Umarım görmez siren kafa bunu. Şimdi şöyle güçlü çitlerden de koyalım. Böyle tellerden koyalım arkadaşlar. Bunun üstünden atlamak zorunda. Üstünden atlayabilir bunun ama buradaki dikenli teller ona batabilir arkadaşlar bu sayede. Her neyse devam edelim. Ayı tuzaklarımız daha varmış. Ayı tuzaklarıyla kapatalım. Buldum. Evet arkadaşlar. Mesela bunun üstünden atladı. Buraya düşecek. Onun için buralara da ayı tuzakları koyalım. Ayı tuzağına vallahi ben düşersem kötü olur. O yüzden dikkatli olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamamdır. 3 tane oraya koyduk. Şuraya da 3 tane koyalım. 1- İki. Şu araya da koyarsak çok güzel olur. Olamaz. <gülüyor> evet arkadaşlar. Araya koyamıyormuşuz. Onu öğrenmiş olduk. Şimdi devam edelim. Ayı tuzakları bayağı güçlü gördüğünüz gibi. Her neyse. Şimdi şöyle elmas blokla kapatacağım arkadaşlar burasını. Şurayı da kapat. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle kapattık mı Evet kapattık siren kafa buraları kırabilir ama siren kafa sonuçta her şeye tek atıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi Ama burayı kırdığı zaman yine karşısına güçlü tuzaklar çıkacak Tabii ki de elektrikli teller çıkacak arkadaşlar Burayı kırsa bile karşısına elektrikli teller çıkacak bu sayede hiçbir işe yaramayacak yani onun kırması Tamam çok güzel şimdi sıra bu tuzakta Evet bunlarla şöyle bir yol yapalım yine arkadaşlar şuraya. Yolun sonuna tekrardan tuzak koyacağım ama ayı kapanım kalmadı. Ne tuzağa koysam acaba? Tamam. Evet. Düşünürüz onu. Şöyle şuraları şu şekilde kapatalım hatta. Olamaz. Gördünüz mü arkadaşlar? bayağı işe yarıyor bu elektrik teller. O yüzden dikkatli olmam lazım. Fakir de şu anda kendi evine tuzakları koymaya başladı. Umarım... Bu yarışmanın kazananı ben olacağım arkadaşlar Bu arada elimizde bir tane ayı kapanı varmış Onu da tam olarak şuraya koyacağız Olamaz Gördünüz mü arkadaşlar ya Çok güçlü ya çok güçlü kaçamıyoruz bile Vallahi siren kafa nasıl kaçacak hiçbir fikrim yok Her neyse şimdi merdivenlere sıra geldi Merdivenlerden yukarı çıkamasın diye de Şöyle merdivenleri kapatalım arkadaşlar Aynen böyle Şimdi şuraları da şöyle kapatalım Elmas bloklarla sonuçta merdivenlere ulaşırsa benim yanıma gelebilir. Ben de yukarıda duracağım o yüzden çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Şurayı da şöyle kapatalım. Şöyle kapattık tamamdır. Burayı da şu şekilde şöyle bir şey koyarsak tamam çok güzel oldu. Evet arkadaşlar ben kendi tarafımı tamamladım da şimdi yukarı çıkma zamanı. Keşke şunlara yukarı çıktıktan sonra koysaydım her neyse kıralım şunu da kır tamamdır ben şimdi şöyle koyarım arkadaşlar buna sonra hemen yukarı çıkarız Evet çok güzel. Koyduk arkadaşlar bakın orası tamamen kapandı. Ben de tam olarak burada balkonda bekleyeceğim. Fakir de hazır olduğunda siren kafayı serbest bırakacağız. Ve siren kafa bizim yanımıza gelmeye çalışacak. Evet arkadaşlar ben de tuzağı tamamlamak üzereyim. Şöyle gördüğünüz gibi evimin içini tamamen tuzaklarla kapatıyorum. Çünkü siren kafanın bizim yanımıza gelememesi lazım. Eğer ki gelirse siren kafayı biliyorsunuz zaten. Çok güçlü bir yaratık. Tamamdır şöyle çok güzel oldu. Evet şimdi buralara... Şöyle öyle dikenli tellerden koyalım. Her tarafı kapattım arkadaşlar gördünüz mü? Bayağı güvenli oldu ya. Zengin nasıl yaptı bilmiyorum ama. Benimki çok güvenli oldu göreceksiniz zaten. Siren kafa asla giremeyecek buraya asla. Siren kafanın yanımıza gelmesi çok zor. Dur ben ilk önce şuradan geçeyim sonra kapatayım. Evet aynen böyle. Şimdi şuraya da kapattığımız zaman bu iş tamamdır. Şöyle her yeri kapatalım her yere. Buraya da... Evet çok güzel Tabii ki siren kafa buralardan geçmek isteyecek O yüzden buralara da Şöyle elektrikli tellerimizi koyalım Üste koyalım tamamdır güzel Siren kafanın zaten boyu uzun olduğu için Mecbur eğilerek geçmek zorunda kalacak Ama eğilemeyeceği için de Bu dikenli tellere değecek Ve canı yanacak Asla gelemez yanıma asla çok güzel oldu Tamam şuraları da kapatalım arkadaşlar Hemen şöyle Evet bununla kapatacağım Burayı da şurayı kapattık ben geçeyim ve şurayı kapatalım İşte böyle tamamdır Burayı da kapattık ben de artık yukarı çıkayım Zengin'e hazır olduğumu söyleyeyim Haydi bakalım Zengin Zengin abi ben hazırım haydi düğmeye bas ve Siren kafanın kapılarını aç Tamam fakir basıyorum Evet arkadaşlar fakir de hazırmış ve şu düğmeye basıyoruz Evet sıran kafanın kapıları açıldı Fakir umarım tuzakları güzel koymuşsundur Çünkü sıran kafa az sonra gelecek yanımıza Merak etme abi tuzakları çok güzel koydum Boyumu küçülttüm şimdi geliyorum yanınıza Olamaz sıran kafa kendi boyunu küçülttü fakir Üf ya ben eve giremez diye düşünüyordum ama kendi boyunu küçülttü ne yapacağız şimdi Merak etme abi ben tuzakları çok güzel koydum Sen de eğer ki güzel koyduysan evimize zaten giremez Geliyorum zengin ve fakir İlk önce fakirin evinden başlayacağım. Daha sonra da zenginin evinde. Bakalım fakirin evine girebilecek miyim? Geliyorum. Siren kafa asla giremezsin. Bir sürü tuzak var. Göreceğiz. Evet. İşte fakirin evi. Bu tuzaklar bana işlemez. Ayı kapanlarına düşmediğim sürece hiçbir sıkıntı yok. Dikkatlice geçmem lazım şimdi. Sadece dikkatli olmam lazım. İşte böyle. Ayı kapanlarına... <Gülüyor> Düşmediğim sürece sıkıntı yok derken az kalsın ölecektim. Evet devam edelim artık yola. Çok güzel gidiyorum şu anda. Geliyorum fakir. Bu tuzaklar beni durdurur mu sandın? Basit bir çit sence beni durdurur mu fakir? Olamaz. Olamaz bu basit bir çit değilmiş. Dikkatli olmam lazım üstünden zıplayacağım. Hayır zıplayamıyorum. Çok iyi yapmış tuzakları. En iyisi boyumu büyütmek. Boyumu büyüterek buradan çıkabilirim Ya da uçmak Evet uçarsam buradan çıkabilirim İşte böyle Uçarak çıkacağım buradan Şurayı kır Kırdıktan sonra ayı kapanlarına da düşmeyeceğim İşte böyle Çok az bir yol kaldı Dikkatli olmam lazım Ayı kapanlara canımı çok yakıyor çünkü Zaten ipince bacaklarım var Ayı kapanına düştüğüm zaman Çok acıyor canım Olamaz dikenli teller ne yapacağım şimdi? Şu aradan geçmem lazım ama elektrikli teller olamaz. O olamaz. Tamam çok güzel. Şimdi son aşama. Şurayı kır. Evet çok güzel. Üstten uçarak ta oraya kadar gitmem lazım. İşte böyle. Geliyorum fakir. Beni durduramadın. Geldim sayılır. Evet fakirin yanına gittim. Gel buraya fakir gel buraya. Olamaz siren kafa girmeyi başardı. Zengin senin yanından geliyorum. Geldim abi. Çok güzel siren kafa benim evime girmeyi başardı. Az kalsın yakalayacaktı beni. Fakir merak etme buraya giremez. Umarım giremez abi. Demek ki kaçtın fakir benden. Sanma ki zenginin evine giremem. Geliyorum zenginin evine. Bu eve asla giremezsin siren kafa. Göreceğiz bakalım. Şimdi bu eve girmeye çalışacağım. Evin elmastan olduğu için kendine güveniyor olabilirsin. Ama şimdi geliyorum yanınıza. Bekleyin. Ayı kapanına düşmediğim sürece hiçbir sıkıntı yok. Evet. Madem ki buraya tuzak koydun ben de yan taraftan geçerim. Olamaz. Burada ayı kapanları var. Ne yapacağım şimdi? En iyisi uçarak geçmek. Aynen böyle. İşte böyle olamaz. Elektrikli teller. Canımı çok yakıyorlar. Daha dikkatli olmam lazım. Şurada da bir ayı kapanı var Evet işte böyle Çok güzel gidiyorum Ayı kapanına dikkat etmem lazım Oradan uçarak geçeceğim uç Burada da bir sürü ayı kapanı var Nasıl atlayacağım oraya nasıl Dikkatli olmam lazım Hayır hayır Bu ayı kapanlarına kapılmak istemiyorum Buradan uçarak da geçemem Elmas blokla kapatmış burasını zengin Ne yapacağım ben ne yapacağım Olamaz bu çok zor olacak çok zor Bu aradan geçmemin hiçbir çaresi yok Boyumu küçülttüm ama daha fazla boyumu küçültemem Nasıl geçeceğim buradan nasıl Geçemiyorum bu imkansız Hayır zengin Oraya geleceğim Asla gelemezsin buraya siren kafa Biz şu anda güvendeyiz gelemezsin buraya Geleceğim oraya Geleceğim Nasıl geçebilirim buradan nasıl Dur şuradaki bloku Yok kırılmıyor Neyse bir daha dene hadi olamaz geçemiyorum imkansız bu olamaz olamaz az kalsın ölecektim hayır her neyse buradaki ayı kapanı gitti çok güzel bir tane daha ayı kapanına değersen büyük ihtimal ölürüm geçemiyorum buradan geçemiyorum bu evi çok güvenli yapmışlar ne yapacağım ben hayır geleceğim oraya zengin öldüreceğim sizi Geleceğim oraya olamaz. Olamaz ne yapacağım? Hayır. Fakir kardeşim sıren kafa öldü. Demiştim sana gelemez demiştim. Evet abi senin evin daha güvenli olmuş. Tebrik ederim valla. Evet arkadaşlar gördünüz mü siren kafa benim evime giremedi fakirin evine girmiş olabilir ama benim evime giremedi arkadaşlar siren kafadan tamamen şu anda korunuyoruz zaten siren kafa ayı tuzaklarına düşerek öldü gördüğünüz gibi bu tarz daha fazla video istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın beğenileriniz ve abone olmanız gerçekten çok önemli o zaman bir sonraki videolarda ne yapıyoruz görüşüyoruz aynen öyle bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay